Mesela bugün sizlerle birlikte çakma Minecraft oynayacağız. Hemen şöyle e, bir göstereyim. Videoma hoş geldiniz. E, bu arada. Evet telefondan çekiyorum. Fakat e, ekran paylaşımı yapamadığım için mecburen. E, yani tanıtım yapacağım aslında. Yanlış söyledim. E, oyunun girişi şu şekilde arkadaşlar. Normal Minecraft'da alakası yok. Şöyle basıyoruz play'e. Evet. Oyun yükleniyor diyor. Ee, ben burada birazcık yükseltecek bir şeyler yaptım. Hani nasıl desem. Ee, şöyle mesela e, kılıç bu şekilde. Bir yere atayım. Şöyle. Hah, tamam şimdi gördüm. Yere attığım zaman bu şekilde gözüküyor. Yani ee, Minecraft'ın paralısını indirmek istemeyenler için de ücretsizleri de var zaten. Ee, ben böyle buraya kendi evimi yaptım. Şurada mesela bir tane envanter var. Bastım buna. Envanterin içi e, bu şekilde. Yani normal Minecraft'a benziyor. Kutu renkleri falan hepsi gri. Mesela şöyle bir şey göstereyim. Şu var ya bastım buraya koydum arkadaşlar birinci envantere Şimdi bundan çoğaltma yapacağız. Çoğaltma da şöyle olacak. Bir kaç tane vardı. Evet. E, 4 tane koydum. Ve bana e, bu botları verdi arkadaşlar. 4 tane böyle dizdik. Bot oluşturduk bir tane. E, benim zaten var. Nasıl var? Hemen onu da göstereyim. Bir saniye. Bakın. E, Setim giydi. Bunları oluşturmuştum ben. Oyuna girmeden önce. Şu şekilde oluşturmuştum. Eee. Şöyle invertörün neden bu kadar boş diye soracak olursanız hemen göstereyim. Ee, şurada chest'im var. Bir dakika. Basamadım bastım. Evet tüm eşyalarımı tam olarak evet, yani tamamını buraya koyuyorum. Burada saklıyorum. Ee, Invertörüde olanlar bunlar. Chest'e olanlar bunlar. Bir tane çapa var mesela. Bir tane daha kılıcım var. E, iki tane kılıç yaptım. Balta var bir tane. Diamond balta. Evet e, şarjımız olduğu için ekranım çok çabuk hızlı bir kararma yaşıyor. E, şimdi şuradan bir dışa çıkayım. Mesela evin şu şekilde yani küçük yaptım. Evet. Böyle bir şey. Bloklar da benziyor yani. Çok da benzemiyor diye. Sonra bir fark daha göstereyim. Şurada kabustonlar falan var. Kabustonlar böyle. Madem burası. Şimdi aşağıya atlayacağım. E ben buradan çıkmak için yer yapmıştım. Bir kere buraya düşmüştüm çünkü oyunda. Evet. Şöyle... Şu şekilde atlıyorsunuz çıkıyorsunuz. Neyse. Şimdi madenin dibine inelim. E, madenin dibinde neler var? Evet. Bu bir kurt arkadaşlar. Şimdi bunu öldürmeye çalışacağım. Bakın. E, bu oyunda domuz eti veya zaten hani ne bileyim zombi eti falan yediğinizde direkt e, zehirleniyorsunuz. Açtığım iki tane düşmüş zaten. Bakın. İki tane düşmüş. Zirin falan var. Kurt'u öldürüyorum o zaman. O da bana saldırıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bir buçuk canım falan gitmişti. Ama yine doldu. Şimdi bakın. Mesela altta e, bir tane et var şöyle. Şu et. ekrana basılı tutuyorum. Ve karakter yiyor. Ama anlamadığım bir şekilde... E, ...canım gidiyor şöyle. Bakın iki tanesi siyah kalplerim. Doluyor şu an. Evet. Hiziyoruz. Bu da doldu. Tamamdır. E, şimdi göstermediğim ne kaldı? Şurada bir saniye. Evet. Yani bu kadar çok gösterecek bir şey de yok açıkçası. Hani bütün eşyalar, bütün ekipmanlar, bütün malzemeler hepsi birebir aynı. Yani güzel yapmışlar. Ne bileyim. Şöyle şurada bir tane yün var mesela. Da bir tane koyun öldürmüştük ikinci bölümde devamı gelecek yalnız e, tanıtının mesela bu bir e, ayı dur bakayım şu bir ayı evet kaçtı bakın şimdi ya çok tatlı değil mi Sen bir dakika bir tane bir evet bakın e, ayıya vurdum şu an ve bana doğru kılıkçı çıkartayım Bakın saldırıyor bu şekilde. Ama çok tatlı. Baksanıza. A, dur dur öleceğim öleceğim. Tamam. Şöyle ayı öldürdüm. Ee, anlamadım. Bir tane zombi eti çıktı. Bir tane de normal pişmiş çıktı. Evet. Bunların her bir tanesini zaten yediğimizde şu et işaretleri yemi yeşil oluyor. Yani bu da Demek oluyor ki zehirlendiğimiz anlamına geliyor. Ee, sonra mesela minecrafttaki e, atla buradaki atı bir karşılaştıralım. Karşılaştırma yapalım. Atlayı da geyiğe benzettim. Ama at yani. Bakın. Şöyle. E bunlar zararsız zarar vermiyorlar. Normal minecraftta da öyle. Bakın. Bir detay daha göstermek istiyorum. Şöyle e, vurduğumuz zaman Hilt yazıyor. Yani canları falan yazıyor. Ne kadar kaldığı yazıyor. Bakın. Hilt. Yazıyordu fakat e, çok çabuk yok olduğu için yazı. O yüzden hemen de gösteremiyorum. Evet. Gece oldu. Bakın akşam oldu. Şimdi eve doğru bir yol arıyorum. Şuraya bir tane kabuston koymuşuz. Ay kaçmasın diye onu gösterecektim. Aldım. İnek var bir tane. E, i̇nekler de saldırıyor. Normal Minecraft'ta saldırmıyor. Hemen göstereyim hatta. Evet. Burada bir arkadaş var. Şöyle. Ama etraf karanlık. O yüzden göremeyebilirsiniz. Evet. Bir arkadaş var burada bakın. Gözleri falan gözüküyor. Yürüyor üstümüze üstümüze. Ee, kılıçla buna vurduğum zaman hasarım e, işlemiyor. O yüzden olmuyor. Şimdi eve doğru bir gideyim. Ee, yattığımız zaman ne oluyor? Onu göstereceğim. Evet. E, iki türlü çıkış yaptım. Çünkü hani evin dar olduğu için bir bunu kırıp giriyorum. Şu görmüş olduğunuz merdivenden çıkıp ya da bu kapının içinden böyle giriyorum evet eve başkaları girmiş şöyle hemen go to bed yapalım yatıyoruz şu an evet yaptık ve kalktık e, yukarıdaki Good Morning yazısını fark de şurada şurda için. neyse e, videoyu burada bitiriyorum ikinci bölümde gelecek e, bu videoma da like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve bye bye şuraya bir tane video bırakıyorum